Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bugün. Sizlerle arkadaşıma ölüm şakası arkadaşlar. Şu anda arkadaşım evde. Ve video çekeceğimi ne haberi haber yok. O yüzden Sesi konuşuyorum. Yere şuraya birazcık ketçap döktüm arkadaşlar. Bir yanına bıçak koydum. İşte buradaki ben bıçağı düşüp de ölmüşüm gibi yapacağım. Artık tepkisini çok merak ediyorum. Şey görüyün arkadaşlarım böyle arkadaşına karşısına ölüm şakası yapmış. Dedim ben de çekim dedim şimdi onun hiçbir şeyden haberi yok ben de geçeceğim tam da şuraya şuraya arkadaşlar işte bıçak üstüne yatacağım Aynı ölmüş gibi yapacağım şu an ses çıkarmak istemiyorum şimdi bu kamerayı kurdum bir tane de aşağıda kamera var kamera gizledim her tarafı gözükmesin diye bir de sol tarafta kamera var şimdi onlara da açacağım Ondan sonra oraya geçip Emir'in gelmesini bekleyeceğim. Şimdi, şimdi arkadaşlar 3 tane kamayı açtım. Şimdi hep oraya bakıyor. Şimdi bu çan altına atacağım ve arkadaşımın içeri gelmesini bekleyeceğim. kimi kandırıyor lan kalk kalk ya abi git oğlum kimi kandırıyorum ya lan yok artık kalk lan ulan lan Ne? ne? Sali, Salih! Bu da baban Ne bileyim, bıçağın üstüne düşmüş herhalde bu ya. Allah Sali'm ya bu şaka yapıyor ya, inanmıyorum herhalde de. Salih dur <gülüyor> <gülüyor> dur. Gelip şirdin. Hadi geri patır. Dur dur Ne oldu lan? Ne oldu? Şahef ne? Helik. Allah belanı vermesin. Gelzikarla. To using at. Bu <gülüyor> şerefsiz, gayet <bahsedeyim> şerefsiz. <gülüyor> yani Bunu sarı şey. Ödün pak atmak ya. Ah, ya. Ah, ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya neyse girdi alınmaya çalışıyor. Ayağ. Ah, Ayağ. <gülüyor> talihsiz youtuberın başı olaylar. Ne oluyor lan he? Ayağ. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyor mu şimdi bu? ayağım bitti. Tamam dağlarım. Ne? Tamam tamam ayağım <gülüyor> Oğlum ayağım bitti. Ayağım Tadihsiz youtuber'ın tadihsiz Bir de dedim ha annemle baba bak bir çekeceğim diye Demek bir de çekeceğim Demek bir de çekemeye çalışıyor ne? Yavrum Üstüm battı yavrum Ya bak Olum Tamam da Şu bıçağı nasıl üstüne yaptım anlamadım Tamam mı bir de size ki Bana bak bir de çekeceğim aç <gülüyor> Yavrum Çektin ha güzel oldu bu baya Mert tır oğraya ayağ. Çarılmışın oğlum ayağım şimdi. Lanet burada ayağımı Küt diye yere vurdum lan. Tiz tiz diye vurdum lan. Abi çok güzel. <gülüyor> oğlum dağıtayım <iyi> ya. Geç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geç. O zaman baltmıyor bir ha. Ne oldu? Tamam olduğu gibi hiç editlemeden dur, adamım, tamam mı? Kameraya gelirdir. Ne hiç bu editlemeden al. Gel buradan kameraya bak. Oha nasıl örgütledin lan böyle 3 <gülüyor> tane çektim <cittim> de <gülüyor> Ay. Bir kişi de kalmaya geldik da bana niye böyle şakalar yapmaya bakın? He şaka şaka dedim Baktım bir iki şaka niye youtube'a mutluluk atmaya ba kalkmışsın Baktın çekiyor beni çekiyor dedin de daha kıydik ya şaka <gülüyor> Allahım her ne bu peki Ketçap <gülüyor> Ketçap dedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ketçap gülüyor> <gülüyor> o değil ciddi. Bakın çok pusu olmuş oğlum yok ya. <gülüyor> Deliydi. Kaç haberim var senin? 2002. bin wow. kez. Vaa. Desen herifsi Oğlum <gülüyor> şey diyeyim işte? ketçap oldu belli hadi. Niye beni dövdü ya? Şimdi oğlum. Sağırda <gülüyor> fayi. <gülüyor> Puh! Ya oğlum oh, aklım tükürüyor. Puh diyor. Şey diyor. Öyle diyor. Böyle diyor. Dedim. Normal nah diyor.